Evet arkadaşlar şu anda sahildeyiz. Hava bugün birazcık bozuk. Gördüğünüz gibi e, burada fenomen simitçi var. Bakın arkadaşlar. Şimdi onunla sohbet edeceğiz. Kendisi. Sen nerelisin bakalım? Bartın'lıyım. Bartın'lısın. Burası zaten evet. Bartın'ın kumu. Evet. Kaça gidiyorsun? 8. Sen fenomen simitçi sen misin? Evet. Ha, buraya Emirkan mı senin adın? Evet. Evet bak simitleri göster. Kaçı kaç kuruş bakalım bunları? Tanesi 2 lira. Tamam. Kaç seneden beri buradasın? Beş senedir buradayım. Beş senedir. Beş senedir. Heee insanlara simit satıyorsun. Aynen aynen. O deminden hani bize bir şey anlatmıştın ya Onu evet. anlatıver hadi bakalım. Ee, geçen, geçen seneden önceki sene burada gidiyordum. Ee, biri boğulmaya filan çalışıyordu. Ben de Tüzyılana falan çıkarttım. Boğulmaya çalışıyordu. Evet. İnsan boğulmaya çalışılır mı? <gülüyor> Kardeşim boğuluyordu. Ha, boğuluyordu. Çırpılıyordu. O can kurdanlar filan doğru gelirken Ben de çıkarttım yani, yardım amaçtı. Hemen üzerine soyundun, atladın. Ondan sonra giderken baya bilir bayağı şimdi bayağı, bayağı geçtik. Ondan sonra adam kurtarmayı derken bir de ben boğulmayacak boğuluyordum. E ee, seni kim kurtardı? Beni, beni ona can kurtaran şeyle jet skiyle falan geldi adamı aldı. Jet ski ile. Aynen sonra beni de aldı. Bot geldi ondan sonra bot bot beni aldı. Ha. Ondan sonra geri gelirken de sepetler sepetteki bütün simit yıkıldı. Bütün simitler göçtü. Aynen. Tamam. Orda salsın bir abi. Bütün simitlerimin yarısını aldı. Ya. Aynen öyle. Ya bak aferin ona kimse o. Peki evet. turistler de alkışlayalım arkadaşlar peki şeye geliyor mu turistler geliyor mu? Evet dün, bir, dün biri gelmişti 3 ee, tane son kalmıştı dedim Yani hello mello dedi ben fazla anlayamadım Hello mello Hello dedi. Işte. Evet ee, tamam Dedi e, simit yani azıcık türküsü vardı dedi simit ne kadar dedi ben de 2 TL dedim O da bana 2 euro verdi dedi 3 tane simit ne 2 euro verdi Evet ee, Aferin Oo. Rus muydu Rusya'dan... Alman. Alman, aynen. Alman, he, Alman. <gülüyor> tamam. Başka? Başka hikayenin var mı burada ilginç? Çok var Anlat bakalım tamam, birkaç tane. Sani... aklına gelmiyor. Şey, Zaten... Aklına gelince... Evet. Nasıl sesleniyor? Nasıl sesleniyorsun? Bir bağır evet. bakalım. Evet, buyurun. Beklenen simitçi geldi. Bartın'ın fenomen simitçisi diye bağırıyorsun. Öyle mi bağırıyorsun? Evet. Tamam. Annem baban da burada değil mi? Ee, anne baba ayrı benim. Ha, tamam. Kaç kardeşsiniz? İki. İki kardeşsiniz. Okula gidiyorsun değil mi? Gidiyorum. Sekize mi? Sekiz. Sekize geçtin mi? Geçtim. Tamam. Nasıl dersler? Bayağı iyi. İyi Takip, tamam. Teşekkür var mı? Takdir S teşekkür, teşekkür vardır tabii. Adam simit satıyor. Teşekkür. Bu Takip kim teşekkür bu? Bu ufaklık. Için. Bir de şu ufaklığa bakalım. Bu kim? O da simit yiyecek şimdi. Bu da şimdi simit yiyecek. Tamam. Sen şimdi bize simit ver. Nasıl simit yiyor? Bir de ona bakalım ufaklık. Ufaklığa ver. Bir tane ver ona. Yesin. Ha. Ha. Bak, çip, çip. Ha, ellerini ama temizlemen lazım. Ellerini çıp, ellerini çıp oğlum. Ha. Ha. Çıktım, affedin. Yiyekalın. Ellen. Yeşilin. Peki gelen misafirler Peki, temiz çizim tutuyor çizim mu sahiri? Çok değil yani. Bayağı bir pislik var, var değil mi? Genelde burada sigarizm birliklerine. Çöpleri kendi toplarsa. Hiçbir şey yok. Buradan bize duyuru yap o zaman yap. insanlara, inkumaya gelenlere duyuru yap. Evet, yani, Çeklerini buraya atmayın, boşu yok. boşuna. Gerçekten Hatta yani atıyorsanız. Gömüp de atmayın. Çöpü de böyle toplayabiliyor. Tabii. Gömünce yani altına çöpü. Bir de gömüyorlar mı? Bir de evet. kazıyorlar, iznatıyorlar çöplerini kapatıyorlar bak, üstünü. Bak bak bak. Herkese duyur burada. Aynen öyle. öyle Olsun kapaklarınızı atmayın. Diğerlere evet. yani en azından bir kenara kutu evet. kutuyla koyun. Poşeti evet. koysunlar. Aynen öyle. Tamam. Evet. Tamam. Söylemek istediğin başka bir şey var mı? Evet. Yok. Tamam. Teşekkür evet. ederim. Gıgı TV'ye selam söyle. Gıgı TV'ye selam evet. de. Evet. Yeterim. E, herkes abone olsun. Heh. Like açsın. Oh. Beğensin. Yorum Beğensin. yapsın. Yorum yapın. Tamam. tamam. Bakalım Gerçekten simidi yapıyorum. nasıl yiyor? Simit bakalım. Al bakalım. Bizde 5 tane simit. Isıt ısıt. 5 tane son herhalde. Onunla beraber 4 tane daha verdi işte. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi fenomen simitçimizi de gördük. Bakın Instagram adresi yazıyor burada. Emirkan arkadaşımızın ismi Emirkan. Boşluk var arada. Efe 74 arkadaşlar bakın. Buradan da kendisini takip edebilirsiniz. Teşekkür ederiz Emirkan. Sana hayırlı işler. Bak şimdi simit veriyor. Müşteriler simit istedi. Evet bakın şöyle sahilde göstereyim size. Gördüğünüz gibi bakın. Etrafta müşterileri görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi. İşte böyle. Hadi iyi günler sana. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet arkadaşlar. İnkum'una gelmiş bulunmaktayız. Şu anda sabah saatler 8.30'u gösteriyor. Erkenden geldik. Görüyorsunuz. Hafiften sis var karşıda. Gördüğünüz gibi bakın. Burası sahil. Gördüğünüz gibi. Sahili görüyorsunuz. Yeah.